Gençler selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız Arkadaşlar tyt Matematik kampımızın 9. haftasındayız 9. haftada işleyeceğimiz konu ise Fonksiyon olacak Sevgili arkadaşlarım ekranında gördüğünüz gibi Şimdi Fonksiyonları sevgili gençler 2 part videosunu çekeceğiz 2 bölümde anlatacağız 2 bölümde anlattıktan sonra da arkasına 3 tane testi var arkadaşlar Testlerin çözümleri yarın yapılacak aklınızda bulunsun haberiniz olsun bir de sevgili arkadaşlar bugün bu fonksiyon konularını işledikten sonra şunu yapmanı istiyorum tekrardan videoyu izledin bilgileri benle beraber yazdın soruları benle beraber çözdün bunları yaptıktan sonra lütfen sizden ricam tekrar edin arkadaşlarım yani bugün içerisinde ister yatmadan olur isterseniz videoyu izledikten 2-3 saat sonra olur hiç fark etmez sadece tekrar edin benim anlattıklarımız, çözdüğüm soruları siz de tekrardan çözmeye çalışın arkadaşlarım, tamam mı? Yani yanınıza bir tane kağıt alın, o kağıdı çözüm kısmına kapatın, çözmeye çalışın. Bakalım tekrardan çözebiliyor musunuz? Her şey aklınıza kalmış mı? Güzel bir kontrol edin. Çünkü fonksiyon bizim için inanılmaz önemli gençler. Tamam. Şimdi abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz videomuza geçelim. A ve B boş olmayan iki küme. Önce tanımını yapacağız arkadaşlar. Fonksiyonun tanımını yapacağız. İki tane boş olmayan küme lazım bize. Şöyle iki tane küme olsun. A ve B dediğine göre de bir tanesinin isimine A diyelim. Ötekinin isimine de B diyelim gençler. Tamam mı? Ve hatta biraz da şöyle yaklaşalım. Tanımı adım adım işleyelim buraya. A kümesinin her bir elemanını B kümesinin bir ve yalnız bir elemanıyla işleyen A'dan B'ye bir F bağıntısına A'dan B'ye fonksiyon edilir. Şimdi arkadaşlar şöyle buradaki bir elemanı karşıda sadece bir elemana işleyecek. Yani ben size şöyle göstereyim bu tarafta 4 eleman olsun burada da 3 tane eleman olsun tamam mı? Götürdük örnek veriyorum şu elemanı buradan bir tanesini eşledik. Şu elemanı götürdüm şunla işledim bu elemanı da götürdüm şunla işledim. Şimdi arkadaşlar A kümesinin her bir elemanını diyordu. Evet her bir elemanını bu iş eşlemeyi yaptırdık. B kümesinin bir ve yalnız bir elemanına diyordu. Evet buradaki her bir eleman B kümesindeki sadece bir elemanla eşleşti arkadaşlar. İşte bu bağıntıya biz A'dan B'ye bir F fonksiyonu diyoruz. Tamam mı? Burada gençler A kümesi bizim için bu fonksiyonumuzun tanım kümesidir. Tamam B kümesi arkadaşlar değer kümesidir. B kümesi, değer kümesi. Bir de sevgili arkadaşlar buradaki ayrımı iyi yapın. Çünkü bazen bu iki ismi birbirine karıştırabiliyorsunuz. Değer kümesi mi, görüntü kümesi mi? Bunlar birbirinden farklı kavramlar. Şimdi bakın sadece A'daki elemanların karşıda gittiği bir küme var. Bir elemanlar topluluğu var. O da arkadaşlarım şurası. İşte şuradaki kümeye gençler biz görüntü kümesi diyoruz. Hani şöyle düşünün. Bunların karşı tarafta ki görüntüleri tamam mı? Yansımaları, görüntüleri diyoruz. Görüntü kümesi. Şimdi bu tanımı bir de şöyle kendimizce farklı kelimelerle ifade edelim. İki tane küme var. Bunlar ikisi de boş değil. A kümesinde. Bu eşlemelerde açıkta hiçbir eleman kalmayacak ki gördüğünüz gibi 3 tane eleman vardı. 3'ünü de bir yere götürdük. B kümesinde 4 tane eleman vardı. Bunların sadece 3'üne gidildi. Bir tanesi açıkta kaldı. B kümesinde açıkta eleman kalması veya kalmaması bizim için hiç problem değil. Kalsa da olur kalmasa da olur. Ama önemli olan şey A kümesinde açıkta eleman kalmayacak. Ve A kümesindeki her bir eleman B kümesindeki bir ve yalnız bir elemanla işleşecek. İşte bu şartlar altında biz bu şekilde tanımlanan bir F bağıntısına fonksiyon diyeceğiz arkadaşlar. Bunu Mustafa Yağcı Hoca şu şekilde anlatmıştı. Güzel de anlatmış. Akılda da kalıcı. Ee, sizin de istifade etmenizi istiyorum. A kümesinde yağmurda ıslanan insanlar olsun. Yağmurda ıslanan insanlar Yağmurda kalan insanlar diyelim Yağmurda ıslanan demeyelim de Yağmurda kalan insanlar diyelim Tamam B kümesi de sevgili arkadaşlar Oteller kümesi Şimdi biz bu yağmurda kalan insanları Çeşitli otellere yerleştirmek istiyoruz ki Yağmurda ıslanmasınlar Amaç hiçbir insanın yağmurda ıslanmaması Her bir insanı bir otele yerleştirmemiz gerekiyor Bazı oteller iş yapmayabilir bazı oteller iş yapmayabilir. Dolayısıyla arkadaşlarım 3 tane otel iş yapmış. Oteller kümesinde sadece şu kısım oluştu. İşte burası görüntü kümesi. İş yapan o gece para kazanan oteller görüntü kümesi diyoruz. Tüm otellerin olduğu kümeye değer kümesi. Ve yağmurda ıslanmak üzere olan insanların kümesi de tanım kümesi diyoruz. Buradan şunları çıkarabiliriz. Bakın şunları şöyle sildim. Her bir insan toplanıp aynı otele de gidebilir. Bu da bir fonksiyon mudur hocam? Evet fonksiyondur. Çünkü A kümesindeki her bir eleman B kümesinde sadece bir elemana gitmiş. Burada istenmeyen şeylerden bir tanesi mesela şudur. Şu elemanın bu insanın hem şu otelde hem de bu otelde kalması imkansızdır. Aynı anda bir insan iki farklı otelde kalamaz. Ama bir otel aynı anda birden fazla insanı misafir edebilir. Dolayısıyla bu yasak sadece bir insan bir otele gidebilir. Ama her insan, bütün insanlar... Aynı otellere gidebilir ve bir otel birden farklı elemana ev sahipliği yapabilir. Bunda sıkıntımız yok arkadaşlar. Bu bir fonksiyondur ama şu bir fonksiyon olmaz. Bu buna bu buna bu buna gitti. E bu bir de buna gitsin. Bu fonksiyon olmaz arkadaşlar. Çünkü bir eleman burada birden fazla elemana gidemez. Bakın şuradaki ifadeyi iyi okuyun. B kümesinin bir ve yalnız bir elemanıyla eşleyen A'dan B'ye bir F bağıntısına A'dan B fonksiyon denilmişti. Buradan da. Bu şekilde bir hikayeyle de aklınızda bunu tutabilirsiniz Mustafa hocaya tekrardan teşekkürler Fonksiyonda görüntü bulma Şimdi fonksiyonda biz görüntüyü nasıl bulacağız arkadaşlar Kuralı verilen bir fonksiyonda fx biçimdeki bir fonksiyonda tanım kümesine seçilen bir elemanın görüntüsünü bulmak için O eleman, o eleman x yerine yazılır diyoruz arkadaşlar x yerine yazılır diyoruz Şimdi aşağıdaki örneğe bakalım fx eşittir x küp eksi kare fonksiyonu için f 2 kaçtır? Şimdi fx buysa bakın x'leri alıyormuş önce küpünü alıp sonra karesini alıp bir de farkını alıyormuş. O zaman 2 için de aynı şeyi yapacak. Yani f 2 x gördüğün yere 2 yazarsan 2'nin kübü eksi 2'nin karesi diyoruz arkadaşlar. Eksi 2'nin küpü eksi 8'dir. 2'nin karesi 4'tür bir de önünde eksi vardı. 8 4 daha kaç yapar? 12 yapar cevap bu. Bunun haricinde fx eğer ki bakın tekrardan yazıyorum fx eşittir x küp eksi x kare ise ve senden f a istendiyse o zaman bu da a küp eksi a karedir. Veyahut senden bu şekilde tek bir ifade de istenmemiş olabilir. Tek terimli bir ifade istenmemiş de olabilir. Örnek veriyorum fx artı 1 istenmiştir. O zaman sen x gördüğün yere şuradaki x gördüğün yere x artı 1 yazacaksın. Şuradakiler de dahil. O halde bu ne olur? x artı 1'in küpü eksi artı 1'in karesi olur diyeceğiz sevgili arkadaşlarım yani senden ne isteniyorsa onu yapacaksın sen buraya ne yazıldıysa onu götürüp x gördüğün yere yazacaksın bu şekilde de sevgili arkadaşlar fonksiyonda görüntüleri bulabilirsiniz ikinci örneğimize bakalım reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir f fonksiyonumuz var bizim x kare eksi 2 x artı 5 kuralıyla verilmiş f 1 kaçtır diye sorulmuş f 1 için x gördüğümüz yere 1 yazacağız yani 1'in karesi eksi 2 kere 1 artı 5 diyeceğiz bu da 1 eksi 2 artı 5 yapar Bu da 4'ün ta kendisidir F1 4'müş arkadaşlar Ve ikinci sorumuza baktığımızda F1'in 4 olduğunu zaten bulmuştuk Eksi var önünde F2'yi bulmamız gerekiyor bir de Hadi F2'yi de bulalım şurada F2 eşittir bakın 2'nin karesi 4 Eksi 2 kere 2 Eksi 4 artı bir deneyimiz var 5 eksi 4 artı 5 birbirini götürürse Burada 5 kalır 5'ten 4'ü çıkarırsanız da cevap 1 olur C şıkkına bakalım fx artı 1 fonksiyonun kuralını bulunuz demiş. Yani arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi x gördüğümüz yere bu sefer x artı 1'leri yazacağız. x artı 1'in karesi 2 çarpı x artı 1 ve artı 5 diyoruz. İster böyle bırakın isterseniz de şuradaki ifadeyi açabilirsiniz. x artı 1'in karesi x kare artı 2 x artı 1 idi. 2 içeri dağıtın eksi 2 x eksi 2 ve artı 5'imiz var arkadaşlar arkadaşlar. Bu şekilde bakın x kare şunu kullandım. 2x ile 2x birbirini götürür. 1'den 2'yi çıkardınız. Eksi 1. 5 daha artı 4 yapar. Demek ki fx artı 1 fonksiyonumuz bizim neymiş? x kare artı 4'müş diyebiliriz. fx kareden fx'i çıkar. Bu farkı bul demiş bize. fx kare için ne yapmamız gerekiyor? Gençler x gördüğümüz yere x kare yazacağız. x karenin karesi x üzeri 4'tür. 2 tane x kare ve artı 5'imiz var. Bir de fx fonksiyonunu zaten biliyorduk bu da x kare zaten kuralın kendisi eksi 2x artı 5 bundan bunu çıkar demiş yani bundan bunu çıkarırsak arkadaşlar x üzeri 4 eksi 2x kare eksi x kare bakın eksi x kare daha eksi 3x kare daha sonrasında şurası eksi artı 2x dedim 5'ten de 5 çıktı zaten 0 kaldı dolayısıyla cevabımız x üzeri 4 eksi 3x kare artı 2x olacak diyebiliriz şimdi arkadaşlar Devam edelim 3. örneğimizde. reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyonumuz var. Ve bu fonksiyon 2x kare eksi ax artı 10 kuralıyla verilmiş. F2'nin de bize ne olduğu bilgisi verilmiş. FA kaçtır? Burada önceliğimiz A'nın ne olduğunu bulmak. Peki A'yı nasıl bulurum? Kuralı biliyoruz ya arkadaşlar. f neydi? 2x kare eksi ax artı 10'du. Şimdi bize F2 verilmiş. O zaman ben F2'yi bir de kendi yol yordamımla bulup 2 çarpı 2'nin karesi 4 eksi 2 kere a'dan 2 a artı bir de 10'umuz var. Ve bu kaça eşitmiş arkadaşlar f2? 6'ya eşitmiş. Bakın 2 kere 4 8 yapar. 8 10 daha 18'dir. 18 eksi 2 a eşittir 6 ise buradaki 2 a dediğimiz şey tabii ki 12 olmak zorunda. Çünkü 18'den 12 çıkarsa 6 kalır. 2 a eşittir 12 ise a kaçmış arkadaşlar? 6'ymış. a'yı bulduk bizden istenen şey f a'ydı f a isteniyorsa yani f 6 isteniyor aslına bakarsanız f 6'yı bulmak için de f fonksiyonunda sevgili arkadaşlarım x gördüğümüz yere tabi ki ne, yaz, ne yazmamız gerekiyormuş 6 yazmamız gerekiyormuş f 6 eşittir 2 çarpı 6'nın karesi 36 eksi bakın a 6'ydı e, x gördüğümüz yere 6 yazıyorduk 6 kere 6'dan 36 geldi ve artı neyimiz var arkadaşlar onumuz var İki tane 36'dan bir tane 36'yı çıkarırsanız 36 kalır. Artı bir de 10 derseniz doğru cevabınız ne olacaktır? 46 olacaktır. Doğru cevap buydu sevgili gençler. 169. sayfamızda bitirdiğimize göre geçtik 170. sayfamıza 4. örneğimizi. Reel sayılar kümesinde tanımlı bir f, -f fonksiyonu her ikisi reel sayısı için a bir tam sayı olmak üzere f(x) x, x a olarak tanımlanmış arkadaşlar bunun kuralı kuralımız bu ve x'ler arkadaşlarım a ve a artı bir kapalı aralığındaymış a ile a artı bir kapalı aralığında biçimde tanımlanıyor buna göre şu toplam nedir diye sormuş bakın şimdi şuradaki x var ya bu x'i biz ardışık iki tam sayı arasına sıkıştırmamız gerekiyor mesela buradaki 2 arkadaşlar 2 ile 3 kapalı aralığında bir elemandır 8 3 de aynı şekilde 2 küsür bir sayı olduğu için yine 2 ile 3 kapalı aralığındadır ve 19 bölü 6, 19'u 6'ya bölerseniz 3 küsur bir sayı bulursunuz. Dolayısıyla 3 ile 4 aralığındadır diyeceğiz. Şimdi buna göre, buna göre ve buna göre diyelim ve devam edelim. Arkadaşlarım kuralımız neydi? fx eşittir, x8'i a'ydı. Değil mi? a'lar burada ne? Bunun a'sı bu, bunun a'sı bu, bunun a'sı da bu. Şimdi o halde f2, f2. Eşittir. Bakın 2'yi burada yerine yazıyorum. Bunun a'sı da 2 idi. 2 eksi 2'den ne geldi? 0. f 8 bölü 3 eşittir. x gördüğüm yere 8 bölü 3 yazıyorum. a gördüğüm yere 2 yazıyorum. 8 bölü 3'den 2'yi çıkarırsanız yani 8 bölü 3'den 6 bölü 3'ü çıkarırsanız 2 bölü 3 gelecektir. Ve f 19 bölü 6'ya bakıyoruz arkadaşlar. Bu da 19 bölü 6 eksi a'sı kaç bunun? 3 yani 19 bölü 6'dan 18 bölü 6'yı çıkarırsanız 1 bölü 6 kalacaktır. Bana demiş ki F2'yi F8 bölü 3'ü ve F19 bölü 6'yı topla demiş. Yani 0'ı 2 bölü 3'ü ve 1 bölü 6'yı toplamam gerekiyor benim. Bunları toplarsanız da 0 görmezden gelebilirsiniz. 2 bölü 3 ile 1 bölü toplamı şunu 2 ile genişletecek olursanız 5 bölü 6 yapacaktır. Cevabımız buymuş sevgili yaşlar. Tamam güzel soruydu. Devam ediyorum 5. sorumla. Şimdi bu tarz sorular için dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz kurnazlıkla daha e, sade ve daha şık bir şekilde çözebilirsiniz soruları. F2 x kare artı 6 x eksi 4 x kare artı 3 x eksi 9'a eşit olduğuna göre f değeri kaçtır diye soruluyor. Öncelikle sevgili arkadaşlar f2 x kare artı 6 x eksi 4 ifadesini bu tarz sorularda şunu yapın. İçerideki ifadeye benzer bir şey Üretin sağ tarafta yani Kuralında bunun kuralında İçerideki ifadeye benzer bir şey üretin Nasıl bir şey üretebiliriz bakın Şunu 2 ile çarpalım arkadaşlar Şöyle Bir de sonra tekrar 2'ye böleriz 2 ile çarpıp 2'ye bölelim ki Aynı şey gelsin tamam mı 2 ile çarparsanız 2x kare artı 6x Eksi 18 yapacaktır Tamam mı Ve tekrar 2'ye bölerseniz de Hiçbir şey değişmemiş olacak. Yine şuradaki ifadeyi elde etmiş olursunuz bakın. Yine şu ifadeyi elde edersiniz. Hiçbir şey değişmez tamam mı? Kaybedecek hiçbir şeyiniz olmaz. Peki 2 ile çarptım 2'ye böldüm. İçerideki ifadeye benzedi mi? 2x kare artı 6x. 2x kare artı 6x. Birazcık benzedi. Benzemeyen yeri neresi? Şurası bakın. O yüz, e, Şu 18 kısmı değil mi? Dolayısıyla bu x18'i ben buradan kaldırayım. Bakın buranın 18 olması şart. Yoksa soruyu değiştirmiş oluruz. Soruyu değiştirmek istemiyoruz. Soruyu değiştirirsek o zaman kafamıza göre cevap bulmuş oluruz. Bunu yapmıyoruz. Bize ne lazım arkadaşlar? Eksi 4 lazım. O zaman yazalım eksi 4. E madem öyle eksi 4 lazım. eksi 4 yazalım. Ama eksi 18 olması gerekiyordu. E madem öyle yanına bir eksi 14 daha eklesek olmaz mı? Vallahi olur. Niye olmasın? Çünkü eksi 4 ile eksi 14'ün toplamında bize neyi verir? Eksi 18'i verir. Çok güzel. Şu an arkadaşlar başlangıçtaki ifadeyi... Birazcık değiştirdik fakat işlem olarak değiştirdik yani kendisini değiştirmedik ifadenin dolayısıyla başarılıyız doğru devam ediyoruz. Peki şimdi şuna tekrar geri dönüş yapalım. 2x kare artı 6x eksi 4 2x kare eksi artı 6x eksi 4 arkadaşlar bunların iki aynı değil mi? Ben bunu a dersem şurası da a olur mu? Vallahi mis gibi olur. O halde aslında fa neye eşitmiş? a eksi 14 bölü 2'ye eşitmiş. E madem öyle bana F10 sorulmamış mı? F10 sorulduysa A gördüğünüz yere onu yapıştırırsınız arkadaşlar. 10-14 bölü 2 dersiniz. Bu da 10'dan 14'ü çıkardınız eksi 4 bölü 2'den cevap ne gelir? Eksi 2'nin ta kendisi gelir. Cevap buydu diyebiliriz. Görmesi aslına bakarsanız çok basit. Sadece bu tarz sorularda arka arkaya şöyle 10-15 tane çözerseniz bir daha asla bu sorularda hata yapmazsınız. Şimdi fonksiyon sayısı demişiz. Fonksiyon sayısı ile alakalı biraz yorum yapalım ve bir bilgi verelim. Şimdi A kümesi m elemanlı, B kümesi de n elemanlı olmak üzere A'dan B'ye kaç tane fonksiyon tanımlanabilir? n üzeri m tane. Yani SB üzeri SA tane fonksiyon tanımlanabilir. Şimdi bunun sebebini açıklamak gerekiyor. Formülü verip öyle kaçmaca olmaz. Bunun sebebini açıklayalım arkadaşlar. Şöyle diyelim Mesela bir A kümemiz bir B kümemiz var. A kümesinde e, 4 tane eleman olsun. B kümesinde de 2 tane eleman olsun. Tamam Ya da 3 tane eleman olsun. Şimdi A kümesinde 4 B kümesinde 3 eleman var. S A eşittir 4 yazalım. S B eşittir 3 yazalım. Şimdi gençler buradan e, amaç neydi? A kümesindeki bütün elemanları B kümesinde bir ve yalnız bir elemana eşlemekti. Şimdi o zaman biz A kümesinden şu elemanı tutalım. Diyelim ki sen karşıda hangi elemanlara gitmek istersin? Kaç elemana gidebilirsin? O eleman arkadaşlar karşıda birbirinden farklı 3 elemana gidebilir. Çarpı. Şuna sorarsak o da 3 elemana gidebilir. Şuna sorarsak o da 3 elemana. Bu da sorarsak o da 3 elemana gidebilir. Dolayısıyla da 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 bize neyi verir? 3 üzeri 4. Yani SP üzeri SA'yı verir İşte formül buradan geliyor En üzeri M ya da SP üzeri SA Şunun eleman sayısının kuvvetine Bunu yazıyorsunuz arkadaşlarım Ve bu şekilde A'dan B'ye kaç tane Fonksiyon üretildiğini görüyorsunuz Bakın unutmayın şu oku silerim. Algıda seçicilik olmasın sonra Fonksiyon A'dan B'ye tanımlıyorsanız B SP üzeri SA Buradan buraya tanımlıyorsanız o zaman tam tersi SA üzeri SP diyeceksiniz Tamam anlaşıldı mı? Güzel. Şimdi 170. sayfamızın sağ üst tarafına bir bakalım gençler. Bize demiş ki örnek 6'da şu kısımda şöyle kaldırıp atalım. Gençler bize diyor ki A kümesi ABC elemanlarından oluşmuş. B kümesi de 1 2 3 4 elemanlarından oluşmuş. A'dan B'ye kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir? Bakın A'dan B'ye diyorsa biz ne diyorduk? SB üzeri SA diyorduk. Dolayısıyla SB kaç arkadaşlar? 4 S, A kaç? O da 3. 4 üzeri 3'ten kaç gelecek? Cevap 64 gelecek. Bu 1. A'nın cevabı bu. Bir de B'nin cevabına bakalım. A'dan B'ye F, eşittir 4 şartını sağlayan. Şimdi güzel kardeşim bak. A ve B kümelerini şöyle ven şaması üzerinde gösterelim de sen de daha iyi anla bu soruyu. Bu A, bu B kümesi. Burada A diye, burada B diye, burada C diye bir elemanım var. Burada da 1, 2, 3, 4 elemanlarım var. Ve diyor ki bize başlangıç şartı vermiş bir tane ne? Ne? fa eşittir 4 demiş yani ben a'nın 4'e gittiğini zaten biliyorum a'ya başka bir yere götürmeme gerek yok tamam mı şimdi o zaman geriye hangi eleman kaldı b'ye sorduk karşıda kaç tane otele gidebilirsin o dedi ki 4 tane otelden birine gidebilirim çarpı c'ye sorduk o da aynı cevabı verecek mecburen 4 çarpı 4'ten cevabımız ne olacak arkadaşlar 16 olacak diyebiliriz vallahi mükemmel anlattım tamam sen de mükemmel anladıysan o zaman yolumuza devam edelim Fonksiyonlarda dört işlem. Şimdi fonksiyonlarda dört işlem çok böyle önemsizmiş gibi es geçilip gidilebilir ama bence gayet önemli bir konu. Ee, neden önemli? Çünkü sevgili arkadaşlarım burada es geçilebilen öğrenciler tarafından es geçilebilen bir nokta var. Bu nokta arkadaşlarım şimdi göreceksiniz şunlar. Bakın burada A kesişim, B'ler fink atıyor. Bu ne demek ona bakacağız. Şimdi... F fonksiyonu A'dan reel sayılara, B, G fonksiyonu da B kümesinden reel sayılara tanımlanmış bir fonksiyonsa bu fonksiyonların toplamı A kesişim B kümesinden reel sayılara tanımlıdır. Sonuç olarak ikisinin ortak elemanlarından seçmemiz lazım. Bu fonksiyonları biz birleştiriyorsak, bu fonksiyonları biz bir işleme tabi tutuyorsak her iki fonksiyonda da olan elemanlarla yapmamız lazım bunu. Her iki fonksiyonun tanım kümesinde olan elemanlar ne demek? Tanım kümelerinin kesişimi demektir. Dolayısıyla a kesişim b diyoruz her işlemde. Çarpımlarında da aynı bölümlerinde da ayrı. Yalnız burada tek bir sıkıntı var. G'nin sıfır olmaması gerekiyor. Ayrıyeten bir fonksiyonu şu şekilde toplayıp çıkarmak demek aslına bakarsanız fx artı veya eksi gx ile eşdeğerdir. İki fonksiyonu f çarpı gx diyorsanız fx ile gx'in çarpımıdır aslında. Bölüyorsanız da aynı şekilde fx bölü gx'dir arkadaşlar. Tabi gx sıfırdan farklı olmak şartıyla diyoruz. 171. sayfamıza geçtik. Örnek 7. 1, 2, 3, 4 elemanlarından oluşuyor a kümesi. Ve f fonksiyonu da g fonksiyonu da a'dan reel sayılara tanımlı. F fonksiyonunun ve g fonksiyonunun sevgili arkadaşlarım bize elemanlarını vermiş. Şimdi diyor ki bu biçimde bir, veriliyor. Buna göre f artı g1 bu ne demek arkadaşlar? F1 artı G1 demek aslına bakarsanız. Şimdi F1'e bakıyoruz. 1'i nereye götürmüş F? 4'e götürmüş artı G'ye bakıyorsunuz. 1'i nereye götürmüş? Eksi 3'e götürmüş. O zaman 4 ile eksi 3'ü toplarsanız doğru cevap 1 olacaktır deriz. Bu 1. İkincisi 3F eksi G2 demek ne demek? Bakın dikkat edin. Benle beraber siz de yazın. Bunları şaşırmayın. 3 tane F diyor ya 3 tane F2 eksi G2 demek arkadaşlar. F2 nereye gitmiş 2'yi 5'e götürmüş yani şurası ne arkadaşlar 5 o halde 3 kere 5'ten 15 diyorsunuz eksi g fonksiyonu 2'yi nereye götürmüş 4'e götürmüş eksi 4'de buraya yazıyorsunuz 15 eksi 4'ten ne gelir cevap 19 gelir diyebiliriz devam ediyorum c şıkkıyla c şıkkında f kare çarpı g3 yani f'in karesinde 3 çarpı g3 sorulmuş arkadaşlar bize F3 nereye gitmiş ona bakacağız yukarıdan. F3 arkadaşlarım bakın 3'ü 1'e götürmüş. Dolayısıyla burası 1 ise 1'in karesinden 1 gelir. Eşittir 1 çarpı. G3 3 nereye gitmiş 0'a gitmiş. Dolayısıyla 1 kere 0'dan cevap ne olacaktır? 0 olacaktır. Ve son olarak 4 çarpı F bölü G4. Yani bu ne demek? 4 tane F4'ün G4'e G4 oranı demek. Şimdi F4'e bakalım arkadaşlar nereye gitmiş F? De 4 sıfıra gitmiş Artık gerisine bakmamıza gerek yok Çünkü 4 tane sıfır bölü G4 onu da yazalım hadi G4 de 5'e gitmiş Yani alt kısmında 5 olacak 4 kere 0 sıfır 0, 0 bölü 5'ten cevabımız ne olacak 0 olacak sevgili arkadaşlar Bu şekilde yapabilirsiniz Dediğim gibi fonksiyonlarda 4 işlemi Dikey doğru testi Şimdi dikey doğru testi diye bir şey var fonksiyonlarda. Daha önce duymuşsunuzdur. Duymayanlar da iki defa şimdi dinleyecekler. Dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Verilen bir grafiğin eğer bir fonksiyona ait olup ait olup olmadığını anlayabilmek adına biz e, fonksiyonun demeyelim de o grafiğe sevgili arkadaşlar verilen grafiğe biz y eksenine y eksenine paralel doğrular çiziyoruz. Tamam mı? Çizilen bu doğrular Grafiği sevgili gençler Sadece Sadece Tek bir noktada Kesiyorsa Verilen grafik bir fonksiyona aittir Aksi halde fonksiyon grafiği Olamaz arkadaşlar Tamam Bakın ne dedik Y eksenine paralel yani x eksenine dik olan Böyle dikey dikey Doğrular çiziyoruz Bir noktada kestiysek Eğer sadece bir noktada kestiysek bu verilen grafik bir fonksiyonun grafiğidir diyoruz. Aksi halde grafiğe baktığınız bu bir fonksiyon belirtmez deyip atacaksınız kenara. Anlaştık. Şimdi alt kısımdaki örneklere bir bakalım. Aşağıda verilen grafikleri yorumlayalım demiş bakın. Biz o zaman ne yapıyoruz? Dikey doğru testine başvuruyoruz. Mesela şuna ben doğrularımı çektim arkadaşlar. Y ekseninde bir doğrudur aslında. Şöyle çektik. Bakıyorsunuz bir noktada kesmiş Bir noktada bir noktada bir nokta bir nokta bir nokta O zaman bu nedir arkadaşlar Bir fonksiyona ait olabilir Bir fonksiyona aittir diyeceğiz Şuna bakıyoruz Çektik çektik çektik çektik Arkadaşlar neresinden çekerseniz çekin Ne oluyor sadece ama sadece Bir noktada kesiyor Bir noktada kestiği için de bu da bir fonksiyona aittir Yani f bir fonksiyondur g bir fonksiyondur Devam edelim bir çektim arkadaşlar buradan ilk çektiğimde Orada daha bir iki noktada kesti O zaman bu bir fonksiyon değildir Bu bir fonksiyondur ama bu değildir Şuna bakıyorsunuz Kesti kesti kesti Tek nokta tek nokta tek nokta O zaman t'ye bir fonksiyondur Demeyeceksin işte Öyle atlamayacağız neden Çünkü arkadaşlar bu kısmı iyi dinleyin Çok da soyut bir kavram değil aslında Ama genelde öğrenciler bunu Dinlerken veya bunu Kafasında böyle özümserken biraz zorlanıyor o yüzden dikkat edin. Bakın ben şu tam şuradaki dikey kırmızı çizgi var ya. Ben ona şu şekilde bir doğru çekersem biraz yanına çektim ki görün. Bakın bunlar sonsuz tane noktada kesişiyorlar arkadaşlar. Yani bak şöyle göstereyim ben sana. Ee, şurada kesişti, burada kesişti, burada, burada, burada, burada, burada, burada, burada, burada. Yani kaç tane noktada kesti bu? çizdiğim doğru buradaki kırmızı grafiği sonsuz tane noktada keser. E biz, ben diyordum ki sadece bir noktada kessin. Benim sonsuz tane noktayı ikiye bile tahammülüm yok benim. Sonsuz tane nokta nasıl olsun? Dolayısıyla arkadaşlarım bu T grafiği de bir fonksiyonun grafiği maalesef niye maalesef diyorsam üzüldüm T'nin fonksiyon olamamasına. Fonksiyon grafiği değildir diyoruz sevgili arkadaşlar. Dikey doğru den bahsediyorsak Dikey doğrular çiziyorsan sadece bir noktada kesecek kesiyorsa fonksiyon kesmiyorsa değil. Tamam bir de yatay doğru testimiz var. Çünkü karıştırmayın birbirine diye bu şekilde üstünü ve basa basa altını çize çize söylüyorum. Grafik üzerinde tanım ve görüntü kümesinin incelenmesi diyelim. Herhangi bir grafik verildiyse sana ve sen bu grafikle e, bahsedilen fonksiyonun tanım kümesini veya görüntü kümesini bulmak istiyorsan şunu yapıyorsun x ekseninde x ekseninde bu grafiğin kullandığı ilk sayıya bakıyorsun ve son sayıya bakıyorsun. Arada da gözden kaçtığı kaçırdığın bir yerler olmasın. Ona da dikkat et. Birazdan örnekte göreceğiz. O zaman bizim tanım kümemiz x1'den tüm x2'ye kadar olan bütün reel sayıları bu fonksiyon kullandığı için x1 ile x2 kapalı aralığı diyoruz. Eğer şurası şöyle içi dolu olmamış olsaydı biz şunu köşeli değil de bu şekilde çizerdik. Eğer burası boş olmuş olsaydı bunu da böyle çizerdik. Bu dolu bu boşsa şöyle çizerdik. Bu boş bu doluysa şöyle çizerdik. Tamam mı? Umarım aklına kalmıştır. Görüntü kümesi de bu sefer y ekseninde bakıyorsunuz. Y ekseninde bakın y2'den y1'e kadar bütün reel sayılar kullanıldığı için y2'den y2'den y1'e kadar olan tüm reel sayılardır diyoruz. Hocam y1, y2 olması gerekmiyor mu? Hayır bu da y2 daha küçük, y1 daha büyük. Zaten y2 negatif, y1 pozitif. Dolayısıyla arkadaşlarım görüntü kümesi bu, tanım kümesi de budur diyeceksiniz. Buna herhangi bir değer kümesi, değer biçmek istiyorsan ona diyeyim tüm reel sayılar diyebilirsin. Ona sıkıntı yok. Değer kümesi tüm reel sayılar diyebilirsin. Bunun akarı yok, kokarı yok. Ama görüntü kümesi dediğimiz şey sadece değer kümesinin bir alt kümesidir ve ee, sadece ama sadece tanım kümesindeki elemanların gittiği yerlerdir görüntü kümesi onların görüntüleridir adı üstünde görüntü diyoruz tamam devam 9. örneğimiz bunun tanım kümesini ve görüntü kümesini bul demiş şimdi bize bulalım bakın alınabilecek ilk eleman 6 ama o da dahil değil dolayısıyla eksi 6'yı şöyle çizdim virgülü koydum son eleman da 6 onu da yazdım 6 dahil olduğu için böyle yapıyorum. Bakın 6'nın içi dolu. Bu mudur? Hayır bu değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü x ekseninde kullanılmayan bir eleman var bakın burada. Ne? Bak buradaki eksi 2 alamamış. Dolayısıyla ben neyi çıkaracağım? Eksi 2'yi çıkaracağım. Hocam o zaman şuradaki 0'ı da çıkaralım. Çünkü 0'da e, almamış. Hayır. Bakın 0'ın bir karşılığı var arkadaşlar burada. 8'e gitmiş. Dolayısıyla 0'ı burada çıkarmanız ayıp olur. Hata olur. Hata olur. Dolayısıyla ben sadece eksi 2'yi bu kümenin içerisinden çıkarıp benim tanım kümen budur diyebilirim. Mesela bu tanım kümesi kaç elemanlıdır? Bu tanım kümesi sonsuz elemanlıdır. Çünkü eksi 6 ile 6 arasında sonsuz tane reel sayı var. Sen bu sonsuz tane reel sayıdan eksi 2'yi çıkarman demek onun sonsuzluğundan bir şey eksiltmez. Tamam mı? Yani öyle bir dünya yok. Görüntü kümesi. Görüntü kümesi de sevgili arkadaşlarım y ekseninde bakacağız demiştik. Şu kısmı şöyle silelim. Şimdi y ekseni üzerinde bakacak olursanız da ilk alınabilecek eleman eksi 7 Fakat onun da içi boş olduğu için Eksi 7'den başladım içi açık bir şekilde bölü ne e, Bölü diyorum virgül Nereye kadar gideceğim 8'e kadar 8 dolu Şimdi burada alınamayacak bir eleman var mı? Hocam işte vardı bakın eksi 2 Az önce almamıştık yine almayacağız Hayır alacağız neden çünkü e, sıfır di özür diliyorum eksi derken yani sıfıra karşılık eksi e gidiyor sıfır alamayız dersek olmaz niye çünkü sıfır burada bunun karşılığı burası var burası var burası var olmaz yani sıfırı buradan çıkarman demek şunların da içini boşaltman demek olur böyle bir şey yok arkadaşlar başka var mı hocam şurası var dersem e, burası da yine görüntüsü bakın burada var yani karşılığı var Dolayısıyla sevgili arkadaşlar burada çıkarmamız gerektiren başka hiçbir durum yok. Benim görüntü kümem -7 ile 8 yarı açık aralıdır diyeceğim. 172. sayfamın sağ üst tarafına doğru geçtim. Birim fonksiyon. Şimdi fonksiyon çeşitlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Birim fonksiyon, sabit fonksiyon, sıfır fonksiyon, doğrusal fonksiyon diye gideceğiz. Birebir fonksiyon, örten fonksiyon, içine fonksiyon bunların hepsini göreceğiz. Fonksiyon çeşitleri için bir sonraki videomuzda o zaman sizle beraber takılalım güzel bir ders yapalım arkadaşlar. Ee, sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın.